Saif uygulamalar ekranı sayfa 1.3 Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu APK dosyalarında paket yeniden adlandırma. Müjdemi isterim arkadaşlar. <gülüyor> e, APK dosyalarının paket adını değiştirebilen bir uygulama buldum. Ee, şimdiye kadar böyle bir uygulama hiç yoktu. Ve APK editi programı da paket adını değiştirmemize izin vermiyordu. Ha, Paket adını değiştire, değiştirebildiğimiz uygulamalar var. Ama bunlar çok nadir uygulamalar. Genelde e, indirdiğimiz veya kurduğumuz uygulamaların paket adları salt okunur oluyordu. Yani yeniden adlandırmaya karşı korumalı. Paketin adı neyse oydu. Yeniden adlandıramıyorduk. Bu uygulama yani bu yeni bulduğum uygulama paket adı korumalı veya korumasız dinlemiyor. Ne bulduysa yeniden adlandırabiliyor. Yeter ki paket adında çok büyük değişiklikler yapmayalım. Mümkün olduğunca küçük değişiklikler yapalım. Ve ikinci şart olarak makul bir isim bulalım. Yeni pakete. Makul, kısa bir isim. Ee, çok büyük değişiklikler yapmadığımız müddetçe ve e, pakete vereceğimiz yeni isim makul küçük kısa olduğu müddetçe sorun yok program apk dosyası ne kadar korumalı olursa olsun ne kadar saat okunur olursa olsun paketin adını değiştirmemize izin verebiliyor peki paket adı değiştirmek ne işe yarıyor paket adı değiştirmek aynı uygulamadan iki tane kurabilmemizi sağlar ee, hani ne işe yarar Aynı uygulamadan iki kere kurmak. Çok bir fikrim yok. Ama ee, mesela sistem uygulaması vardır. Örneğin Google Metin Konuşma Motoru gibi. Samsung Metin'den Konuşmaya Motoru gibi. Ben nasıl geçmişteki videolarımdan birinde Samsung Metin'den Konuşmaya Motoru'nun modlanmış sürümünü bulduğumu anlattım ve gösterdim. Onun gibi mesela sistem uygulaması Önceki sürümünde sağlıklı çalışıyordur, güncellenmiştir, bozulmuştur. Ee, eski sürüme de dönülemiyordur, eski sürüm de kurulamıyordur. O zaman ne yapılır? Eski sürüm başka bir yerden APK olarak indirilir. Paket adı yeniden adlandırılır. Uygulama kurulur. Aynı uygulamadan iki tane olur. Birisi sorunlu olanı, diğeri sizin bulduğunuz kusursuz düzgün çalışan versiyon. Böyle bir avantajı var paket yeniden adlandırmanın yani aynı uygulamadan iki tane, üç tane, dört tane, beş tane istediğiniz kadar kurabilirsiniz. İşin teorik kısmıyla sizi sıkmadan hemen geçelim konuya. Ya bu uygulamayı açayım incelemesini falan yapalım. Bu arada ben bu videonun altına bu bahsettiğim uygulamanın. İndirme adresini Koyacağım arkadaşlar Acapilatetesi Voices Play Store Ses Dönüştürücü Galaxy Store Ses Kaydedici APK Jumbo Netflix Telefon Mesajlar Kamera Galeri Saat Emti Kişiler Ayarlar Tak Cihaz Sayfa Sayfa Cihaz Sayfa 1 Sayfa, Sayfa, Sayfa, Sayfa 2 3 Pasa Dosyalarım: E-posta, Radyo, Chrome, Gmail, Google, Haritalar, Video'da, YouTube, Zeki, TTS, Samsung Video, OS, Mi Star Music, Yandex, Revise, Aptolme. Eylemler: Ögeye İtaşı. Ana ekrana ekle, ögeyi kaldır, aktive etmek için çift dokunma, daha fazla seçenek görmek için çift dokunma ve basılı tutun. APK Tool M isimli bir program. Hmm. Uygulamanın hem dosya TC linkini atarım hem de bulabilirsem kendi sitesinin indirme linkini atarım. Dilediğiniz yerden indirebilirsiniz. Şimdi programı açıyorum. Ayrıca bu uygulama güncelleme çıktığı zaman kendi kendini güncelleyebiliyor. Çok yararlı bir program. ha Şöyle bir şey var. Ee, çok detaylı uygulama düzenlemesi yapmıyor. Yani APK, edit programı gibi uygulamanın bütün derinliklerine inmiyor. Sadece uygulamanın adını versiyonunu, paket ismini ve e, Android uyumluluk sürümlerini değiştirmemize izin veriyor. Çok basit, çok kısıtlı bir düzenleme olanağına sahip ama bizim amaçladığımız şey zaten o kadar detaylı e, derinlemesine bir değişiklik yapmak değil. Öyle bir şey yapmayı hedefliyorsak zaten APK Editu programını indiririz. Paket adını değiştirmek bizim amaçladığımız şey. Şimdi programı açtım. Open files. D to Apo Apo Audio. Audio. Audio. audio, audio, audio, audio, audio, audio Azred Az Badku Dok Download ile ilgili Gijon Download 2021 KomMuzikpinari1.0apk Pending KomMuzikpinari1.0apk Ha örnek olsun diye indirdim bu programı. Gerçi şimdi. E, müzik Pınarı'nın uygulaması da çalışmaz oldu artık. Orası ayrı bir konu. Sorunlu bir uygulama haline geldi Müzik Pınarı. Niye öyle oldu bilmiyorum ama o farklı bir videoda işlenebilecek bir konu. O yüzden çok dağıtmayacağım konuyu. E, örnek uygulama olsun diye Müzik Pınarı'nın ATK'sini indirdim. Şimdi paket adını değiştirerek Müzik Pınarı'ndan e, iki tane kuracağız. Başlayalım. Oturumu kullanarak yükle Aktive etmek için çift dokunma Bu oturumu kullanarak yükle e, Windows işletim sistemindeki yönetimsel erişim izni benzeri bir şey Nasıl ki Windows işletim sisteminde çoğu uygulama yüklenirken yönetimsel erişim izni istiyor Onun gibi yani Android'in yönetimsel erişim izni gibi bir şey Detay hızlı düzenleme aktive etmek için çift dokunma. hızlı düzenlemeye giriyoruz müzik pınarı düzenleme kutusu uygulama adı uygulama adı müzik pınarı değiştirmiyoruz onu. Düzenle paket adı kon müzik pınarı düzenleme kutusu şimdi sürü Düzen düzenleme kon müzik pınarı Sem. Ben buraya. Altçı. 0. Kısaç. Kız 1. Düzenleme. Kom müzik pınarı 01. Kaydet. Düğme. Devre dışı bırakıldı. Kom müzik pınarı 01 diye isim girdim. Niye kaydetmedi? Düzenleme. Kom müzik pınarı. Sil. Bir sil kısa çizgisi. Kaydet. Düğme. Evet. Activate düzenleme düzenleme. müzik Müzikpınarı 0. Kaydet düğme. Kom. etmek için çift dokunma. Kom. nokta 0. Şeklinde paketi yeniden adlandırdım. Ve kaydediyorum. Lütfen bekleyin. Kaydediyor şu anda programı. Paketini yeniden adlandırıyor falan. Kom. Müzikpınarı 1.0 apk. Geri. Bir de imzalamasını yapalım bunun. Ee, genelde sorun çıkmıyor ama bazen nadiren de olsa paketi yeniden adlandırılan uygulamalar yüklenmeyebiliyor. Bu da imza sorunlarından ötüp oluyor. Biz işimizi şansa bırakmadan programı imzalayalım. Calm Music Pınarı 1.0 modda peki. Eee İmzası geçersiz uygulamalarınızı, aslında uygulama çok güzeldir, çok iyidir ama imzası geçersiz olduğu için kuramıyorsunuzdur. Sanki uygulama bozukmuş gibi paketin ayrıştırılmasında hata oluştu deyip kapanıyordur. Bu uygulama, bu APK ne uygulaması, aynı zamanda imzası bozuk veya imzası geçersiz uygulamalarınızı imzalayabileceğiniz bir program. Yükle Oturumu kullanarak yükle, detay, hızlı düzenle, geri derle, imzala, aktive etmek için, imzalıyorum, imza dosyası, bir imza dosyası seçin, açılan liste, varsayılan imza, e iptal, seç, Hı. imzala, tamamlandı, tamam, evet. o müzik. donanım, donanım, appower imzalandı. Apk ana ana uygulamalar ekranı Z Şimdi download e, Ben e, paket adını değiştirdiğim ve imzaladığım uygulamayı ve orijinal uygulamayı yükleyeceğim ve aynı uygulamadan iki tane olacak müzik Pineri 1.0a yle şu paket yükle ki yükle müzik pınarı Bu orijinal paket şu an bunu yükledim Karosu yükleniyor. Yükleme işleminin bitmesini bekliyorum. Müzik Pınarı uygulama yüklendi. Bitti. Bitti diyorum. Kon Müzik Pınarı 1.0 mod apk. Kon Müzik Pınarı 1.0 mod sayin apk. Kol yükle. Şimdi imzaladığımız Şu paket. kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Paket adını değiştirince aynı uygulamadan iki tane oldu. İmza atınca 3 tane oldu. Geçerli olan, imzalı olan program yani sign diyen dosya o geçerlidir. Ee, diğer programı silebilirsiniz. Hemen. Müzik Pınarı. Bakın aynı uygulamadan 2 tane yüklemeye kalkarsanız normalde burada. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz demek yerine bu mevcut uygulamaya ait güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz kaybolabilir şeklinde uyarı veriyordu. Artık güncelleme falan demiyor. Sanki farklı bir uygulama kuruyormuşuz gibi. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Yükle. Müzik Pınarı. Yükleyelim. İkinci uygulamamız da yüklensin. Hatta ben eğer inanmayan olursa diye birinci paketi, birinci orijinal paketi tekrar kurmaya çalışacağım ve o zaman ne olduğunu birlikte göreceğiz. Bu yüklendi. Şimdi eğer ben bunun paketinin adını değiştirmemiş olsaydım ve aynı uygulamadan iki tane yüklemeye kalkışsaydım uygulamanın üzerine bir daha kurulum yapılacaktı ve bana şöyle bir uyarı verecekti. Şimdi Şu açıyorum. Paket. Müzik pınarı. Bu mevcut uygulamaya ait güncelleme yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz silinmez. Kaybolabilir diyordu. Şimdi silinmez diyormuş. İptal. Ben aynı paket üstüne yeniden kurulum yapmaya çalıştığım için artık güncelleme uyarısı veriyor ama bir öncekinde yaptığımda Fark ettiyseniz güncelleme falan demiyor. Sanki farklı bir uygulama kuruyormuşum gibi bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? diye soruyordu. Çıkıyorum. Donanım. Ara. Z Şimdi. Ana. Uygulamalar. Bakın. APK YouTube. Akıllı ses. Apover. Apover. Apover. Ekran kaydedici. Aldex Müzik pınarı. Müzik pınarı. Müzik pınarı, müzik pınarı. Ee, aynı şeyin üstüne tekrar tıklamıyorum arkadaşlar. Süpürme hareketiyle dolaşıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Müzik pınarı, müzik pınarı, müzik pınarı. Ekrana sert, ekrana sert vuruyorum ki inandırıcı olsun. Hani kimseyi kandırdığım yok benim. Bu program gerçekten paket adını değiştirebiliyor. Görenler zaten ekranda fark edecektir. Aynı uygulamadan iki tane oldu. Al müzik pınarı, müzik pınarı, müzik pınarı, müzik pınarı. Gördüğünüz gibi, e, artı bu program paketenin adını değiştirdik diye e, çakışma yaratmayacaktır. Birbirlerinden bağımsız şekilde çalışacaktır. Donanım. Apoverge. So, Apoverge. Apover. Apo. E-recording. BG düğme. Aktive etmek için çift dokunma. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Ekranda iki tane sağda, iki tane solda olmak üzere e, kanalımda bulunan farklı videolar var. Onlara isterseniz bakabilirsiniz. O videolardan birini seçip izlemeye devam edebilirsiniz. Dur dur. Bugünkü Aktive içerimiz, etmek için çift dokunma. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.